İnsanoğlu yıllardan beri yaşam mücadelesi vermektedir. Sağlıklı olmak, huzurlu yaşamak konusunda hep çalıştı, araştırdı, deneyim sahibi oldu. Birçok mücadele yaşadı. Atmosfer içinde olumsuzluklar yaşadı ve çözümler üretti. ARGE, teknoloji, uzmanlarımızın başarıları derken, sağlıklı yaşamanın yollarını bulabildi. Doğru beslenme, sağlıklı zayıflama, doğal ortamlar derken hep mücadele etti. Dez Diyet Programı, başarılı beslenme tıp uzmanı ve Dez kurucusu Mikail Fikret Aktaş tarafından geliştirilmiştir. Doktor Aktaş, Almanya'da aşırı kilo ve obezite ile mücadele alanında kanıtlanmış ve önde gelen beslenme tıp uzmanlarından biri olarak anılmaktadır. Profesör Doktor Aktaş, Charité Medicine Berlin'de görev yapan, başarılı bir beslenme tıp uzmanı ve araştırmacı olarak uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Ek olarak, beslenme tıbbında obezite tedavisi alanında geniş kapsamlı çalışmaları sayesinde ismiyle öne çıkmıştır. 2019 yılından beri İstanbul Üniversitesi'nde misafir profesör olarak görev yapmaktadır. Doktor Aktaş, ünlü profesör doktor Mihail Hamla birlikte obezite tedavisi alanında Türkiye'deki doktorlar için sertifikalı beslenme tıbbı eğitiminin temelini oluşturmuştur. Uygun yağ azaltmanın ve beslenme davranışında uzun vadeli bir değişikliği hedefleyen ve kendisi tarafından geliştirilen yöntem kapsamında başarı kontrolü için bioelektrik impedans analizi BIA kullanılır. BIA ölçümleri sayesinde diyet içeceklerimizin etki derecesi de bilimsel olarak kanıtlanabilir. Yıllardır başarıyla uygulanan Dez diyet programı Profesör Doktor Fikret Aktaş'ın sayesinde birçok kişinin sağlıklı kilo, doğal beslenme, doğru vitaminler almalarına yardımcı olmuştur. Dez diyet programı sayesinde sabırla uygulama sonucunda ciddi başarılar sağlanmış, tedavi görenlerin kaslardan değil yağ bölgelerinden kurtulmalarına yardımcı olunmuştur. Takip edin, sorun, uygulayın ve Sabredin, istikrarlı olun. Sağlıklı yaşamak için kendinize söz verin ve Profesör Doktor Fikret Aktaş'ın Dez diyet programını, Dez ürününü kullanarak mutluluğu ideal kilolarda kalmayı başarın. Sorulmayacak ve sorulamayacak soru yoktur. www.fikretaktas.com www.desturkiye.com.tr adreslerinden Profesör Doktor Fikret Aktaş'a ulaşın.